Camilo Vergara'nın fotoğrafları 1970'de başlamış uzun dönemli bir projenin parçası. O, New York, Chicago, Newark, Camden, Los Angeles ve Detroit gibi yerlerdeki fakir kentsel toplulukları fotoğraflıyor. Ben diğer fotoğrafçıların yaptığı gibi buralarda yaşayan insanlara odaklanmadım. Çünkü insanlar bazı açılardan çok az şey anlatabiliyorlar. Binaların anlattıkları çok daha ikna edici. Çünkü binalarda görebileceğiniz çok daha fazla şey var. Kiliselerin çok sayıda olması dikkatimi çekti. Kiliseler, sembol binalar oldukları için benim açımdan çok önemli hale geldiler. İnsanların telaşının bir simgesi adeta. Her şeyin kiliseye dönüşme ihtimali var. Çoğu vitrin gibiydi. Kuru temizlemeciler, kasaplar, çoğu kez bankalar. Binalar sadece içinde yaşayan insanların ve mahallelerin değil, Aynı zamanda zamanın da izlerini taşıyorlar. Binalara baktığınızda oranın tarihini de okuyabiliyorsunuz. Fotoğrafını çektiğim yerlere bir daha geldiğimde sürprizlerle karşılaştım. Chicago'daki Rest Kilisesi, 1980'de ilk fotoğraf çekildiğinde iki kapılı bir elektrik santrali gibiydi. Ama ikinci fotoğrafta binanın ön yüzünü taşla kaplamışlardı. Tabela yukarıya alınmış ve iki metal kapı yerine önde tek bir giriş vardı. Bina yavaş yavaş tehlikeli olmaktan çıkıp biraz daha neşeli bir görünüme bürünmüş. Bu işin ilginç kısmı ise içinde sürprizlere açık olması. Şimdi ne bulacağım? Bu bina neye dönüşecek? Bu köşede neler olacak? Buraya kimler geliyor gibi şeyler?